AB doğru parçasının orta dikmesini çizmemiz istenmiş. Dik olması gerekiyor. Yani bu doğru parçasını kesen orta dikme 90 derece açı yapacak. Orta dikme olacak, yani burayı ortadan kesecek. Bu orta dikmeyi çizmek için kullanabileceğim bazı araçlar var. Mesela, pergel ve cetvel kullanabilirim. Önce pergeli kullanalım. Tabi bu, sanal bir pergel. Gerçek bir pergelde iki bacak olur ve bunlardan bir tanesinin ucunu dairenin merkezine yerleştirip, istediğiniz büyüklükte bir daire çizebilirsiniz. Şimdi ben sanal pergelimin ucunu, A noktasına yerleştireceğim. Dairenin yarı çapında AB doğru parçasına eşit olacak şekilde ayarlayalım. Şimdi pergelimle ikinci bir daire çizeceğim ama bu sefer dairenin merkezi B noktası olacak. Dairenin yarı çapı yine AB doğru parçasının uzunluğuna eşit. Şimdi orta dikmeyi çizebileceğim iki tane noktamız var. Bu nokta ve bu noktadan geçen bir doğru, hem AB doğru parçasını tam ortadan kesecek, hem de dik olacak. Şimdi sanal cetvelimizi de alalım. Bu nokta ve bu noktadan geçen bir doğru çizeceğiz. Evet, AB doğru parçasının orta dikmesini çizdik.